Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Masal ne yapacağız bugün? Hmm. Bugün çok lezzetli bir oyun oynayacağız. Jelly Bon Challenge oynayacağız. Jelly Challenge. Çok lezzetli bir oyun. <gülüyor> Şimdi gözlerinizi bağlayacaksınız. Evet. mi? Doğru Ne diyor? Yani sadece jelibon getireceğim. Yok, sadece jelibon getireceğim. Sen ikiniz de tadına jelibon. bakacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Tadına bakacaksınız hangi meyve olduğunu söyleyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Anneyle gözlerinizi bağlayın. Sadece jelibon geliyor arkadaşlar. Tamam. Önce masadan başlayalım zorluk. Tamam. Sonra gözlerini bağlayayım seni. Tamam. tamam. Başlayalım mı? Başlayalım Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Hazır mısın masa? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Kırmızı ballık geliyor. O neye benziyor kızım? Neye benziyor? Tahmin edebiliyor musun? Tadına bir bak. Salla bakalım neye benziyor o? Sallanıyor mu? Eee, balık. Bal. Aferin kızım. <gülüyor> bak bakayım tadına bir. Şimdi tadına bak, neyle olduğunu anla. Neyle olabilir bu? Eee, balık. Ama neyle? Tadı neye benziyor kızım? Hangi meyveye benziyor? Portakal mı benziyor, çileğe mi benziyor? Dur hepsini yıktıktan sonra söyleyecek. Bu kadar da iyi. Portakala mı benziyor? E aç bakalım gözlerini hadi. Aç bakalım gözlerini. Şuraya. Portakala mı benziyor? Bu kadar ama iki tane jelibon. Balıklı değil mi? Bu portakallı değil. Bak pembe sardında ne ilan? Aa. Ney oh. lan? Pembe sardında. Portakalım tadı güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Ben de. Kocaman. Balıklı jeliban. <gülüyor> tamam. Sıra kimde? Sıra annede. Başlayalım mı masa? Bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Evet hazır. Hadi bakalım. Ya jabam. Wow! Nasıl nenseydi jelibon. Ben de. Ben sen de bak kızım, sen de bakalım. Kokusu nasılmış? Kolalım. Wow! Benim. Bugün yedi mi? Çek bakayım bir çekmem, çek çek çek çek çek. Kolalım mı? Kolalım. mı? Bildim. Aç. <gülüyor> Tadı nasıl? Dehşet. <gülüyor> Ama size. biraz ekşi. Ekşi mi tatlı mı? Biraz ekşi. Bakayım nasıl? <gülüyor> hmm, güzel. Bayağı, güzel. Bayağı güzel. Sıra kimle? Masal'da. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başalım. Tamam. tamam. <gülüyor> o zaman kova dedi. Tamam. <gülüyor> kova çok severim. İyi hadi. Başlayalım mı Masal? Başlayalım. Hadi bakalım. ladik. Kimse, kimse. Oo, jaman bir gel bakalım. Kokla bakalım neli kızım. Hadi iyi bakalım neliyim. Bir kokla Şu bakalım sana. aşkım. Evet, iyi orasını. Bir kokla bakalım mı? Wow, çok güzel masal. Bence diğer tarafını yemeceksin. Ne yapıyor <gülüyor> ediyor? Orası farklı renk, orası farklı renk. Dur bakma. Hadi al şurasını ısır bakayım neli bu. Sen çok seviyorsun bunu. <gülüyor> tamam. Tamam sen aşağı açabilirsin. Aç kızım hadi. Wow, timsah mı? Timsah. Timsah şeyli bu. Timsah peki bu ne li? Senесin. Tadı nasıl kızım? Onu söyle bakalım ya. Portakal mı, limon mu? Ama bu timsah değil. Adol timsahmış. Timsahmış. Timsah mı? Hadi. Tadı nasıl Aliş? Ne bakalım? Ne bakalım? Önce Hangi timsah? Portakal Portakallı. Portakallı mı? Portakal mı? Bu da. Sonra. Değiştiriyorum. Limon. Sıra kimden? Ben de. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Narişim? Hazırım. Önündeki jelibonlara tadına bak bakalım. Kaç tane koydun? Çok koydum. Şaka yapıyorsun? Hayır. Bir tanesini tadına bakmayacak mısın? Hepsi mi? aynı. Hepsi aynı mı? Evet. Ay bu bak dişe bakalım. benziyor. Neye benziyor? Diş var ya. Bize de göster bak. Biz orada değiliz ki. Neredesiniz? <gülüyor> Hani damağa benziyor değil mi? Masal sen de bak bakayım kızım ondan ona. ondan değil mi? Ben bilmem. Bak bakayım tadına. Tadı <Gülüyor> nasıl? Neydi bu? Hmm. Sen de ben alayım. <Gülüyor> Bileceğim de. Sütlü gibi sanki değil mi? Sütlü kremalı gibi. Çilekli mi acaba? Bilmiyorum aç bakalım. Aç bakayım gözlerimi. Açayım mı? Aç aç. Evet. Alt tarafı çilek, üst tarafı süt. Evet, yaklaştı. Masala damak gibi göstersene diş. <gülüyor> Biz çocukken yapardık, Allah Allah. Hayret bir şey. Masala gelsene diş takayım. Evet, masal yapıyor işte. O dişler alta girecek. Bakalım bizimle. Anne de yapsın, anne de yapsın. Yapmadım Yap bakayım. Yap bakayım ben, merak ettim. Ters takıyorsun, o aşağı üste gelecek. <gülüyor> hani bir şey görünmüyor ki? Sen yaşlanca böyle mi olacaksın <gülüyor> <gülüyor> Tamam, sıra masalda. Oynalım mı masal? <gülüyor> tamam, hadi Baba, bakalım. Ben bir de serebon dedi, babamı istiyorum. Tamam, ondan getiriyorum, hadi bakalım. Hazır mısın masa? Evet. Bak bakalım tadına. Önce koklayalım. Soracağım bana neyle. Büyük bir şey mi masa? Kokla bir. Kokusu nasıl? Çok güzel. Tadı nasıl? Bak bakayım tadına mı? Ekşi. Ekşi mi? Tadına bak bakayım ben. Ekşi mi? Ekşi mi? gitmedi mi? Kola. Kola mı? Bildin tamam açabilirsin. Seni hileci seni. Yaşım küçük olduğu için, biz oh. eğlence amaçlı yaptığımızda. Sarı tarafını ye. Bu bizim kanaldaki en lezzetli yarışma arkadaşlar. <gülüyor> Koralı jelibon. Evet. Yarışmadan daha çok eğlence amaçlı yapıyoruz. Çünkü masal küçük olduğu için. Vallahi ben çok beğendim. Güzel bir yarışma oluyor. Hmm. Nariş getiriyorum seninkiler. Tamam hadi git bakalım. Hadi, bakalım. hadi, bakalım. hadi bakalım. Hazır mısın Nariş? Hazırım. Hadi başla. Şu çok değişik bir şey getirdin. Yine ballı getirmedin mi? Neyi? Balığın ne hiç aklıma gelmeden. <gülüyor> Bu ne? Değişik bir jeliman. Şey böyle mi? Diğer de böyle? Evet. Masal bak bakalım senin ona kızım. Tadı mm. nasıl? <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Bize bak bakayım bir tadı nasıl? Açım tadı nasıl? Uzun. <Gülüyor> <Gülüyor> Uzun. Çek bakayım uzuyor mu? Limon. Auh. Limon mu? Hı. Çok mu ekşi? Hm hm. Gök kuşağı i̇şte. gibi rengi var. Aç <Gülüyor> bakayım mı? Bakayım tadına. Mmm. Demek ki limon hepsini bastırdı. Abur. Aşk, bunlar ne? Bu gözüküyor. Arkadaşlar bir şöyle eşek. Bundan almayın. Bence de. Sıra Masal'da. Baba, Hı. ama gelecek biliriz ama bir saat almadım ama kolay gidilir. Tamam, hadi bakalım. Hazır mısın masa? Evet. Bir bakalım hadi. Bu <Gülüyor> Neye benziyor kızım? Tadına bak. Kokla bakalım mı? Eşte. Hı? Eşte. Dokunarak... Eşte değil anne. Eşte değil. Çocuk, dokunarak ekşi diyor. Bu <gülüyor> şunlardan. çok ekşi şu. Servet ekşi. ekşi mi? Nilon. Ekşi. Kokla bakayım mı? Güzel değil mi? Çok güzel. E bak bakayım tadına. Sert teker Ekşi değil anneciğim. Bunu yemem lazım. Tamam açabilirsin. Aç kızım aç. Aç öyle bak. Tamam. Bak şimdi neye benziyor? Aynı köpek balığına benziyor değil mi? köpek balığına Evet, köpek balığına benziyor aynı. İlk evet, getirdiğin jelibonlar acayip ekşiydi. Evet, ağzımın tadını kaçırdı benim. O yüzden masa biraz korkuyor. Bakayım masa tadına bakayım mı? Tadına bakayım mı? Ekşi çıkacak diye korkuyorum. hocam. Benimle bakmıyorum. Bu hiçbir şeye benzemiyor. Bunlar hep çırkları kandırıyor. Gerçekten benziyor. Valla. Bunlar neden yapıyorlar acaba? Saldırı değil ha. Kızını gezarluk edecek. Şurada nağışta başlayalım mı? Hadi bakalım. Nağış hazır mısın? Hazırım. Şimdi öndeki küçük tabakta iki tane jelibon var, farklı farklı. Tamam. Hatta dokunucu boyutlarından anlasın. Bil bakalım. Küçük. Tamam bak bakalım tane. Büyük demiştin ama. Tamam bir büyük bir küçük. Bana da hiç güvenmiyorum ama balığın kuyruğunu getirdim ha. Ay. Ay bu. Neyin? <gülüyor> Portakalla. <gülüyor> Ela bilemedin. Su içki mi ha? Su içki. Başka bir şeyden değil mi? Kavun. Kavun mu? Hı. O çilekte. Yok. Çilek resmi koymuşlar üstüne. <gülüyor> tamam diğer küçük yuvarlaklara bak. Tadı nasıl? Ekşi mi tatlı mı? Tatlı. Tatlı mı? Hı hmm. Neye benziyor tadın? Kivi. Kiviyen. mi benziyor? Hmm. Onda da böğürtlem deseni var. Aç bakın gözün. Bak bir çilekli biri böğürtlendi. Hiç hmm. alakası yok değil mi? Hmm. Tatlar nasıl? Dur ben de bakayım. Evet. Hiç bu ortaya benzemeyi arkadaşlar. Tabii hiç güzel değil. Evet. Çileği de kalın dedi. Bu ne <gülüyor> Sıra masalda. Tamam. Başlıyoruz. Sura masalda. Herkese merhaba. Şimdi sana 4 farklı jenibon getirdim. Onları dokunarak koklayarak bil bakalım. Dördünü de bitecek misin? Evet. Yine çile benzi. E benzi. Çile. Tutun. Tatlı mı açtı? Evet benzi. Şeftali. Şeftali mi? Hı hı. Kalpli bir jelibondu. Diğerine geç bakalım. Öyle yarım bırak bakarız sonra. Diğerine geç. <Gülüyor> Masal senin için parçaladı. <Gülüyor> Masalını verdin al. O da mi bunu? Yedim. <gülüyor> Karpuz. Tamam onu bırak kenara. Masanın verdiğini al. Bildin mi? Bilirim. Vallahi bir şeye benzemiyor. <gülüyor> Bugün şeker komasına girdik farkında mısın?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 Tadı nasıl? Bildiğim kadar. Vişne. Vişne mi? Hm. rengi sarı. Aç bakın gözlerini. Aç bakın gözlerini. Bak yediklerim burda. Aa, aa. Önce bunu yedin. Sonra bunu yedin. Sonra bunu. Sonra bunu. Ya birini yuttum. Yuttun mu? Hı O şunun parçasıydı. Arabanın parçasıydı. Araba cırcırma. Çok jeliman. güzeldi o. Yuttum. Bakın tadı. <gülüyor> Rastlık gibi. <Jelibon> <gülüyor> Şimdi bekleyin beni, geliyorum. Tamam. Baba! Baba! Güzel güzel. Baba! Gel, kola dedi, kola! Hmm. Baba kola dedi. Bağlamayacağız. Arkadaşlar... Bakın, bizim aldığımız jelibonlar burada. Tadına baktıklarımız da burada. Hepsinin tadı ortalama birbirine çok yakın. Aa. Ama biz hiç beğenmedik. Neden beğenmedik? Çünkü çok sağlıklı bulmadık. Şunlar acayip derecede ekşi. Onlar çok keskin, çok fazla kimyasal var onlarda. Bunlar da çok ekşi. Bunlar da... Açıkçası bunların neyden yapıldığı hiç belli değil. Benim evet. Paranıza yazık, Daha sağlığınıza yazık. Daha yiyelim. Evet. Tabii çocukların gözünü çalmaması için. Albenesi çok fazla ama hiç güzel diyorlar, değil, yani. değil mi? Evet. Masal bunlar hiç sağlıklı değil değil mi kızım? Bak, evet dondurma. Dondurma nereden yaptı? Be? Neyden yapılır dondurma? Ben de ümitim. Tamam arkadaşlarımıza vedalaşın. Masal? Tamam. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.